Bu resmi bir yerde buldum ve gerçekten çok seviyorum. Kalbin vücudumuzda tam olarak nerede bulunduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Kalbin her iki taraftan kaburga kemikleriyle çevrelenmiş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aslında henüz çizmedim ama size akciğerlerin nerede olduğunu da göstermek istiyorum. Bu sağ akciğer ve bu taraftaki de sol akciğer. Burası kalbinizin bulunduğu yer. İki akciğerin arası. Sağ ve solu bu kalbin sahibinin bakış açısıyla söylüyorum. Yani bu onun solu ve sağı. Bizim tam zıddımız. Kalp bu koruyucu çerçevede iki akciğerin tam olarak arasında bulunur. Kaburga kemikleri bütün bu önemli organları korumak için oradadır. Ve bunların aşağısında çizeyim. Bütün bunların altında çok çok önemli bir kas vardır. İnsanlar bu kas hakkında pek konuşmazlar. Bu kas jimnastik salonlarında insanların genellikle üzerinde çalıştıkları kaslardan değildir. Bu kasa diyafram denir. Yani diyafram kasınız ve kaburga kemikleriniz burayı çevreliyorlar değil mi? Diyafram taban gibi işlev görürken, kavurga kemiklerinizde bir çeşit tavanı ve bu boşluğun duvarlarını oluşturuyor. Buraya baktığınızda akciğerlerinizi ve kalbinizi göreceksiniz. Bütün bu boşluk sizin göğüs kafesiniz olarak adlandırılır. Peki, kalp tam olarak ne yapar? Hadi küçük bir alan oluşturalım ve kalbin yakınlaştırılmış haline bakalım. Burada sağ akciğerimiz ve diğer tarafta da sol akciğerimiz var. Bütün bunların kaburgaların içinde olması gerekir. Ama ben şimdi kaburgaları çizmeyeceğim. Çünkü kalbin kendisini görmeyi zorlaştırabilir. Kalbin tam olarak ne yaptığını düşünelim. Bunu yapmak için de kendimizi küçük bir hücrenin yerine koyalım. Bu hücrenin bakış açısından bakalım. Burada bir hücre olalım. Bu sizsiniz ve vücudun herhangi bir parçasında olduğunuzu düşünebilirsiniz. Küçük bir ayak parmağı hücresi olduğunuzu varsayalım. Göreviniz tabii ki yaşamak ve mutlu olmaktır. Ve çok yakınınızda küçük bir kan damarınız var. Aslında vücudumuzdaki bütün hücrelerin yakınlarında küçük kan damarları vardır. Ve bu ayak parmağı sadece hayatını kazanmaya çalışıyor. Ayak parmağı hücrelerinin bazı şeylere ihtiyacı vardır, değil mi? Örneğin, oksijene ihtiyaçları vardır. Kolayca anlaşılsın diye beyazla yazacağım. Ayak parmağı hücrelerinin oksijene ve besine ihtiyacı olur, öyle değil mi? Yani hücrelerin yaşamak ve mutlu olmak için bazı şeylere ihtiyacı vardır. Ama aynı zamanda hücreler atıkta üretirler. Bir anlamda aynen bizim gibidirler. Atıkları da vardır. Ve bu atıklar her türlü şeyden olabilir. Aklımızda bulunması gereken atıklardan birisi de karbondioksittir. CO2. Yani karbondioksit bu hücre için bir atıktır. Hücre atık üretiyor. Şu an için kan akışı olmadığını varsayalım. Yani yakınlarında bir kan damarı bulunmasına rağmen akış olmuyor. Bu yüzden sadece akış yok yazacağım. Küçük hücre atık ürettiği için bu atık. Şimdi tam buraya küçük toplar çizelim. Bunlar burada birikmeye başlayacaklar. Çünkü kan akışı yok. Yani ayak parmağı hücremiz resmen kendi atıkları içinde yüzüyor. Peki diğer taraftan hücremiz besin ve oksijen alıyor mu? Hayır. Bu iki şeyi de almıyor. Bu yüzden çok geçmeden dakikalar içinde diyebilirim. Bizim ayak parmağı hücremiz böyle yaşamak olmaz olsun diyecek. Üzücü. Ve bu böyle devam ederse... Ayak parmağı hücremiz ölebilir. O halde bir ayak parmağı hücresi neye ihtiyaç duyar? Veya bütün hücreler neye ihtiyaç duyar? Parmak hücresi, deri hücresi veya yaşayan herhangi bir hücre kan akışına ihtiyaç duyar, öyle değil mi? Hücreler kanın kolay ve sorunsuz bir şekilde akmasını ister. Ve akış olduğunda her şey daha farklı olur. Akış olduğunda birdenbire bütün atık maddeler kaldırılır ve götürülür. Birinin gelip çöpleri toplaması gibi. Böylece hiç çöp birikmez. Bu şekilde güzel bir akışınız olduğunda buna karşılık olarak oksijen ve besinler gönderilir. Yani bu malzemeler de hücreye iletilmiş olur. ...böylece aniden hücremiz çok çok çok mutlu olacaktır... ...ve iyi bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Yani eğer gerçekten vücudunuzdaki bütün hücrelerin... ...buradaki hücre gibi yaşamasını istiyorsanız... ...vücudunuzda cidden baştan başa iyi bir kan akışı olmalı. Gerçekten ihtiyacınız olan şey... ...kanı sürekli vücuda itecek ve geri çekecek bir şey. O halde... Milyarlarca, milyarlarca hücre söz konusu olduğunda bunu yapmak için oldukça güçlü bir pompaya ihtiyacınız olur. Öyle değil mi? Vücuttan bütün kanı çekebilecek ve sonra tekrar geri itebilecek bir şey. İşte bu kalbin olma sebebidir. Kalbin yaptığı şey de tam budur. Kalp inanılmaz bir pompadır. Kanı iter ve böylelikle iyi bir kan akışınız olur. Ve bunu görevler bölümüne bir numaralı görev olarak yazıyorum. Buradakiler kalbin görevleri. O halde görevler birinci görev kan akışı olacak. Sistemik akış yazacağım. Sistemik akış. Sistemik demekle bütün vücudu kastediyorum. Bu kelimeyi söylediğimde anlayın ki bütün vücuttan bahsediyorum. Vücuttaki bütün hücreler. Bunun tam olarak nasıl olduğunu bu resim üzerinde görebilirsiniz. Burada dev bir damarınız var. Bu bir damar. Bir atar damarınız var. Bu bir atar damar. Ve kan aslında atar damar boyunca gidiyor. Bu yöne doğru. Ve sonra bu iki damara geliyor. Yukarıda olana üst anatoplar damar deniyor. Bu damarın adı. Ve burada aşağıdakine de siz onu göremiyorsunuz çünkü o kalbin diğer tarafında. Ama bir başka damar daha var ve ona da alt anatoplar damar deniyor. Ve bu iki damar, bu da bir damardır, İkisi bütün vücuttaki kanı kalbin içine çekiyorlar. Daha sonra kalp bu kanı tekrar pompalamaya hazır olduğunda kan bu atardamara gidiyor. Bu atardamarın ismi aort. Aort ismini mutlaka duymuşsunuzdur. İnsanların hakkında konuştuğu atardamar bu. Fakat bu kalbin tek görevi değildir. Kalbin ikinci görevi de, aslında yine bu resme bakınca görebilirsiniz, pulmoner akış olarak adlandırılır. Pulmoner akım. Yani bu ne demek oluyor? Hücrelerin oksijen istediğini biliyoruz değil mi? Bunu öğrendik. Ve bir sürü karbondioksit atığı var. Kan dolaşımını sağlamak gerekiyor. Fakat eğer bu karbondioksitten kurtulamaz veya yeni oksijen getiremezseniz hücre yine çok mutlu olamayacaktır. Demek istediğim kan akışınız olur ama bir noktada hücrenin oksijene de ihtiyacı olacaktır. Ve bu karbondioksitten kurtulmak isteyecektir. İşte tam bu noktada akciğerler devreye giriyor. Kalp aorta kanı göndermeden ve vücuda kanı geri dağıtmadan önce kanı akciğerlere gönderir. Böylece kan sol ve sağ akciğere gelmiş olur. Sonra kan sağ akciğerden ve sol akciğerden geri gelerek tekrar kalbe gönderilir. Sonra aort boyunca sıkıştırılır. Yani burada ekstra küçük bir adım var. Kan akciğerlere gider ve oradan geri gelir. Pulmoner akım budur. Son olarak bu resme baktığınızda, fark etmişsinizdir, burada tüm kalp üzerinde bir çeşit kıvrımlı küçük kan damarları vardır. Bunlar tam olarak nedir? Demek istediğim hem kırmızı olanları var, hem de mavi olanları. Mavi olanlar toplar damarlar, kırmızı olanlar da atardamarlardır. Yalnız bunlar sistemik akışın mı, pulmoner akışın mı yoksa başka bir şeyin mi parçalarıdır? Bu damarların hepsi koroner damarlar olarak adlandırılır. Özellikle koroner atardamar veya koroner toplar damar hakkında bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Bunların hepsine birlikte koroner kan damarları diyebilirsiniz. Buraya kan kelimesini ekleyeceğim. Bu koroner kan damarları aslında kalp kaslarınıza hizmet ediyorlar. Demek istediğim kalp kasının binlerce, binlerce hatta on binlerce hücreden oluştuğunu ve bu hücrelerin de aynı bizim çizdiğimiz küçük ayak parmağı hücremiz gibi oksijene ve besinlere ihtiyaçları olduğunu ve bu hücrelerin de atıklarının oluştuğunu hatırlayalım. Yani bu hücreler de ihtiyaçlarını karşılayacak kan damarlarına ihtiyaç duyarlar. Koroner kan damarlarının görevi de budur. Bunlar tam anlamıyla kalbe giden ve ona hizmet eden kan damarlarıdır. Şimdi bu kan damarları kalp kaslarına ve kalp hücrelerine hizmet ediyorlarsa, bunların sistemik akışa mı yoksa pulmoner akışa mı girdiklerini bir düşünün. Eğer asıl görev hücrelerin ihtiyaçlarına hizmet etmekse, o zaman koroner damarlar sistemik akış kategorisine giriyorlar.